9 Mart 2021 Antalya, Gazipaşa, Hastere'deyiz. Hastere, Aydoğdu mevki. Ay Doğdu mevkisinde yanımızda rekor gelişim müşterimiz Süleyman Çelik. Evet. Burada Avakado Bahçesi'nde geçen yıl Mart ayında ve bu sene Ocak ayında olmak üzere kalanlarına rekor gelişimi uyguladılar. Daha önce bir kısa videosunu yayınlamıştık. Evet. Süleyman Bey burada ağaçlarımız kaç yaşında durumları neydi? Ne oldu? Ee, Bir kısaca özetleyelim. Çeşitlerden bahsedelim. Ee, Oğuzhan Bey bu ağaçları ortalama 3 yaşında. Ee, Cinsleri nedir genel anlamda? Ya Genel Burası. anlamda her cins var. E, fuerte var, bacon var, Hı -hı. pas var, hepsi var ama genelde ağırlıklı. fuerte genelde ağırlıklı. Genelde evet. ee, fuerte ağırlıklı. İlk e, merakımızla sizi videodan Hı -hı. takip ediyorduk. Sonra işte ürünümüze ulaştık. Evet evet. Ürünümüze ulaştık. Geçen yıl bir deneme bağında bu kullanıldı. Geçen 2020 Mart'ta. Evet, evet. O zaman bir deneme amaçlı kullandık. Bu yıl e, onun 3 katı alındı. Hı -hı. Hepsine uyguladık. Siz şimdi kendinize ait ağaçlarınız var, kardeşlerinizin de. Evet, o ağaçları var. Evet, Toplamda evet. bir 300 küsür tane. 300 falan, ortalama 300, 300 olan. ağaç var. Şimdi evet. burada şöyle ağacı gösterelim. Bu ağacın geçen seneki durumu neydi mesela uyguladığınızda? Ne boyuttaydı? Ya şu şeylerini gösterin sürgünlerini evet. şeylerini. Ya geçen sene uygulamadan önce bu ağaç tabi sağlıklıydı ama hı hı. bunun gibi hızlı gidememiş olduğuydı. Yani gövde kalınlaşması sürgünü vesairesi. Kesinlikle kesinle gövde kalınlaşmasında falan büyük fark oluştu. Yani ağaç kendini kurtardı. Şimdi ağaç işte kendini kurtardı. Bu sene bu sene bir de soğuk oldu. Evet. Soğuktan hiçbir etkisi olmadı burada. Soğunun etkisini etkilenmedi. Şimdi şöyle aşağıya doğru gösterelim ağaçları. Şimdi bu ağaçlarımız üç yaşında. Evet. Tabi e, buradaki ilginç durum şu, geçen sene uyguladığımızda e, gelişim süreci hızlandı. Evet, evet. Ya ben şöyle e, geçen yıl uyguladığım yerde tabi ürünü tam bilmiyoruz. Bu <gülüyor> e, ürünü attım da acaba dedim yani tabi bu işlerde tabii ister istemez e, herkes bir, bir ürün var. satıyor, e, tabi sizinki <gülüyor> sonuçta şey organik bir şey ama Herkes bir şey satıyor. Biz tabii bir uygulama kısmi kısmı deneme yaptınız. Tabii tabii kısmi deneme yaptık. Dibine sonra denedikten sonra o yağmurlar falan yedikten sonra dibinde böyle toprakta böyle kaynama olmuş gibi bir yumuşaklık Şimdi görüldü. Uygulamayı tabii burada şu bölgeden değil mi Köpten Evet evet evet şu kökten ya şu dip kısımlarına uyguladım attınız. o zamanlar şu şimdi an daha geniş şekilde bir arazi tabii, geçen tabii. sene atılmış bir yer ve bu sene de atıldı Evet evet bu sene de şöyle uyguladım Şöyle bu, bu sene biraz sen... daha yoğun uyguladım da tabii, tabii şu şehirleri atılmadı şimdi şöyle gidelim oraya da şu tarafa tabii. doğru şimdi burada daha önceki yaptığınız şeylerde şu ağaç mesela kaç yaşında ya bu ağaç ortalama 2 yaşında, bunun şey, e, küçüktü bunun şeyi de sonradan patladı bu. Şimdi şunla bu ağaç aynı yaş, doğru mu şey, hemen hemen. Evet, hemen hemen, yani hemen yıl hemen. var arasında, tabii tabii 2 yaşında. Ama bu işte ağaçtı zaten giderken mesela şu sorunlu dediğiniz, bu o da O sorunlu, o sorunluydu. Şimdi üreticiler diyecek nasıl olur, şimdi evet. arada yeni dikilenler şöyle, de var. Ya şöyle, e, ben ağaç olarak aldığım fidalardan şu, memnun değildim, şu an, şu, sıkıntı şu, yaşandı şu, ya. Yani. Şu, şu fideyle. Ortalama dikim süresi Yaş, aynı. Yaş aynı. Yaş aynı bu aşağıydı. Onu bundan daha sonra aşıladım bak onun hali böyle. Şimdi şuradan şöyle bir aşağıya gösterelim. Şimdi alanın ilk uygulama yapılan yer bu taraf. Evet şu evet. Şu taraf. Şu mevkide. Şu mevki yaptım. Özellikle. Gördüğünüz taraf. Geçen yıl mart ayında uygulanmış olan bölge. Şimdi evet. burada da bu sene uygulananlara bakalım. Tabi biz bu aralara ıı, uğrayanlar oldu, şey oldu, yeni takviyeler yapıldı. Sonuçta Hı -hı. hepsi 3 yıllık değil yani. Yıllık Her yıl değiştiriyoruz. Yıl Değiştirdiklerimiz var. Yıllık olanlar var, tabii, yeni tabii, olanlar yeni yeni var. var. Toplamda tabii. burada sizin 300'e yakın bir ağaç var. Evet. Ee, ama tabii şey olduğu için engebeli şu an aşağıya da inemiyoruz. Şey anlamında. Ee, şimdi rekor gelişim. Kullandınız internet üzerinden. Videolardan bizi izlediniz. Evet. Birçok mecrada da görüyorsunuz zaten Aynen. videolarımızı yayınlıyoruz. Avokado ile alakalı, e, avokado da size neler kattı yani? Önce bir bunu söyler misiniz? E, e, üreticiler sizi zaten ya e, şöyle e, da bize kattığı şey şu. Yani ağaç sağlıklıysa, Hı -hı. normal bir sağlığı yerindeyse ağaç gidecekse gidiyor. Gidiyor. Ha çapa gölüyse zaten buna yapacak bir şey yok. Pansel adam iyileşme sonuçta yani. Şimdi e, kök saçak sisteminin burada çalıştığı sonucu var. Toprak çünkü gerçek. E, şey kalmış. Yaz dönemi suyla alakalı şey oldu mu? Ya Takip şimdi şimdi mi? olsun bey buradaki benim sıkıntım iki türlü. Hı hı. Mesela bu taraf kayrak, bu tarafta e, biraz e, farklı bir toprak var burada. Tamam. Suyu şey yapmayan. Bu kayrak tarafta mesela istersen 3 saat su ver, su hı. verdiğini bilemezsin. Ama gene de susuyordu yani, değil mi? tabi tabii, tabii su su, ihtiyacı susuyordu. Var. Tabii sizin sene yazın oldu mu su ihtiyacı? E, ben fark etmedim şeyinde. E, Yaprağın o susuzluğu fark etmedim. Susuz gösterdi. Mesela göstermin. ondan önceki sene haftada 3 kere de su verdiğim oldu. Hı hı. Geçen yıl 2 ile 2 verdim. Susuzluğunu pek şey yapmadım. Yani Yapraklarda şey yapmadı. onu Şimdi hissetmedim. Bu tarafta mesela e, suyu çok olan yerlerde de sararma gibi tabi, sorun Tabii tabii tabi, öyle bir sorunlar var. Orada evet. bir sıkkınlık vardı. Onları nasıl aşabildik mi? Vallahi onları bu sene uyguladık. Asıl hı hı. bu sene göreceğiz ama. Evet. Bu sene uyguladığında şu anda da e, görüntü olarak güzel. Şimdi e, bir iki hafta önce burada bir soğuk olayı e, oldu iklimsel. Evet. Ee, yakın çevredeki ağaçların durumları nedir? Buraya göre kıyaslarsanız bu, suatla ilgili etkileşim ne oldu? E, vallahi şöyle. E, şimdi bu, buraya yöneticiler e, bu, bu bölgenin insanları biliyordur hasttere. Evet, evet. Rakımda hastere. E, şey. Rakam e, çok yüksek değil. Evet. E, burası bir de şey, e, biraz ısının geliyor aslında hı hı. ama. E, normalde bu çukuru da metedeler çukur. Buranın meşhur olduğu evet. yeri. Hı hı. Orada biraz don olduğu söyleniyor yani çiçeklere yani, etkisi olmuş. Burada ha ben burada böyle bir şey görmüyorum yani burada bir sıkıntı bir şey yok. Görmedik. Yeni sürgünler falan devam ediyor. Yani en ufak bir e, solgunluk şey olmadı. E, rekor gelişimi gönül rahatlığıyla tavsiye eder misiniz avokado üreticilerine? Ya ben tavsiye ederim. Ben memnun oldum. Memnunum yani kullandığımdan dolayı. Peki e, onlara özel bir tavsiyeniz var mı? ile alakalı, şeyle alakalı, dönemle alakalı? Ya e, benim tavsiyem şu olur. E, yani yeni dikim yaparken bu iş uygulanabilse. Tamam. Ta, ta şey olur e, mantıklı olur o toprağıla buluşturmadan önce Hı -hı. orada bir şey varsa tabii oranı düzenlemesinde şimdi biz yeni dikimlerde zaten öneriyoruz mutlaka e, dikimde evet. dikimden sonraki yıllarda da devam etmelerini ya da evet, daha evet. sonrasında da alan uygulaması yapmalarını tabi tavsiye ben, ediyoruz e, şöyle ben burada alan uygulamasını ben de düşünüyorum yani bu sene Hı -hı. duruma göre tamam e, Allah izin verirse komple şu aradaki engelleri de Gaz alıp ya da pat patalı bir şey yaptırıp komple uygulamayı da düşünüyoruz. Şimdi bizim bir yani, de e, diğer ürünlerimiz var. Rekor damlama ve rekor e, yaprak gübresi. Evet. Şimdi bunların da uygulanmasını, program dahilini tavsiye ediyoruz. Rekor yaprak gübresi evet. bitki stresini alır, yaralanmaları onu, tamir eder. Onu ben kullanmadım ama kullanacağım yani. Çiçek öncesi, çiçeklenme öncesi şu dönem için domurcukta evet. öneriyoruz. Aynen. Devamda da diğer e, ürünü de meyve dolgunluğu, bitki gövdesindeki boşlukları, hacimleri varsa, olgunlaşması, Kılcal farklı, farklı bir ürün mü? Farklıdır, damlamadan evet. veriliyor. Kılcal kök oluşumunu destekliyor, beslenmeyi evet, arttırıyor. Evet. Ee, biz teşekkür ederiz. Varsa söylemek, eklemek istediğiniz buradan avokadocu e, evet. yatırım yapan, üretim yapan, Vallahi, bahçe kuran arkadaşlarımız. Aynen, ee, şöyle yani ben bir denemelerin tavsiye ederim. Yani Şimdi bazı, hı hı. E, tabii vatandaşlar çok ürünler deniyor çok para veriyor tabii sonuç alamadığı için Peki verdiğiniz Bazen paranın, mişli hareketler yapılıyor ama tabii ki buradaki gerçekliği siz kendi gözünüzle gördünüz. Evet evet. Verdiğiniz yani. harcadığınız ağaçbaşı maliyete göre sonuç nedir? Abi ben şöyle ben şu durum şu anda verdiğim paraya üzülmüyorum. Neden üzülmüyorum? Hı hı. Çünkü zaten fidaya verdiğim para onu geçti yani. Yani sizin verdiğiniz para sizin parasının belki de yani, onda biri yani parasıyla kes, şu hale getirdiniz. Kesinlikle kesinlikle. Yani ben rekor gelişim ben yani şu kadar para vermişim diye o hiç aklımda yok. Hı hı. Yeter ki benim ağaçlarım güzel olsun. Şöyle benim gösterelim şey aşağıdan. Yer. Biraz daha. Şöyle bitirelim ileride. Böyle bahçemiz. Eğimli bir yerde. Teraslama yapılmış. Evet. Şunlar yeni dikilen fidanlarımız var. Bunlar Araba yeni. Da. Bunlar sonradan ilave. Bunlar hep. Bu şekilde Haz Tere'deyiz. Ee, bakalım böyle ağaçlarımızı gösterdiysek. Ee, biz teşekkür ederiz. Bahçenizi gezdirdiniz, biz, görüşlerinizi biz, paylaştınız. Biz teşekkür ederiz Oğuzhan Bey. E, bütün Türkiye'deki avokado üretimi yapı, e, yapacaklara buradan selamlarımızı gönderiyoruz. İyi bir sezon diliyoruz herkese. Evet, evet iyi bir sezon diliyoruz. E, rekor gelişimi de e, denemelerine de tavsiye ediyoruz. Yani. Teşekkür ediyoruz. Denemelerine tavsiye ederiz. Biz memnun olduk. Tavsiye ederiz yani. Sağ ol.